Yüce Divan, çok değerli çalışma arkadaşlarım ve de biz izleyen tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, ilk önce geçen hafta aldığım bilgiye göre veri araştırmalarımdan sonra e, grup başkan vekilimizin de onayıyla bu araştırma önergesini verdik. Şimdi tüm vatandaşlarıma buradan sormak istiyorum. Tabu bilgileriniz kimlerin eline geçti? Acaba güvendi mi? Güvendeme? Özellikle 20 yılı aşkındır, herhangi bir tapuda işlem yapmadıysanız, ben size en kısa sürede e, sizin bir tapu dairesine veya e-devlete girip bir tapularınızı kontrol etmenizi özellikle belirtiyorum. Peki neden? Neden bunu söylüyorum? Hemen açıklayayım. Türkiye genelinde tapu ve kadastro kayıtlarındaki mülkiyet verilerinin tamamı tüm arşiv bilgileri 2002 yılından bu yana elektronik ortamda bir sistemle yürütülüyor. Bu verilerin tapu ve kadastro genel müdürlüğünün bazı personelleri tarafından satıldığı iddialarını aldım. Ve de bu konuyu yürüten, yürüten soruşturma kapsamında birisi genel müdürlükte, Birisi de Ankara'nın bir ilçesindeki tapu müdüründe görevli olan memur açı alındı. Ancak bununla sınırlı olduğunu tahmin etmiyorum. Daha fazla ileriye gideceğin kanaatindeyim. Bu sebepten dolayı tapu Kadastro genel müdürünü müdürü Mehmet Zeki atlı ve de yardımcısı Mehmet Bey, Bey e ulaşmak istedim ama maalesef bu konuyla alakalı herhangi bir yorum yapmıyorlar, görüşmek istemediler. Peki ne oluyor? Neden bunu peki gündeme getirdik ve de bu bilgileri bakın. Ee, tüm merkezi nüfus idaresi sistemi MERDİS. Bu biliyorsunuz ver, verilerin toplandığı, tapu kayıtlarının toplandığı bir veri sistemine de takpis deniyor. Bakın burada mernis verileriyle ilişkilendirildiği tüm mülkiyet ve adres ve nüfus bilgilerine ulaştı ulaştığı iddialarıyla bu veriler ışığında 20 yıldır bakın burası çok önemli. 20 yıldır sahipsiz kalan taşınmazların mülkiyetlerinin sahte nüfus cüzdanı ve sahte vekaletlerle çıkar gruplarına satıldığını bu süreçte tehditle mallara çökme olayları yaşanıyor. Bu iddiaları ivedilikle İçişleri Bakanından ve de Cumhurbaşkanlığından ve de tabii ki eee Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan araştırılmasıyla alakalı acilen göreve davet ediyorum. Çünkü özellikle 20 yıldır hareket etmeyen ve de ülke dışında yaşayan Türkiye'de gayrimenkulü olan vatandaşlarımızın tapuları ile ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bağlamda Yaklaşık 16 e, maddeli bir soru önergesi e, de hazırladım, bunu da verdim. Umarım Sayın Murat Kurum bunu göz önünde bulundurarak tüm vatandaşlarımızın mülklerine sahip çıkar diyorum. Bu bağlamda takbiste bulunan tüm mülkiyet bilgileri ve alım-satım işlemlerine ilişkin veriler ile tapu ve kadasto müdürlüklerindeki arşiv dosyaların bir takım kişiye de kişilere satıldığı iddiaları doğru mudur Sayın Bakan? İki iddialar ışığında yakalanan veya hakkında da soruşturma başlatılan kişi veya kişiler var mıdır? Varsa bu kişiler Genel Müdürlükte üç bakanlara bağlantısı araştırılmış mıdır? Sorumlular hakkında yapılacak yasal işlemler nelerdir? Üç sözü e, sözü edilen iddialar gerekti, e, gerçekse veriler nasıl elde edilip hangi yolla çıkarılmış ve ve satılmıştır? Satanlar ne kadar menfaat elde ettiğiyle e, ettiği tespit edilmiş midir? Sayın Bakan. Dört, böylesi önemli ve tüm ülkedeki vatandaşlarımızın mülkiyet bilgisi verilerin tutulduğu sisteme neden dijital güvenlik önlemler alınmamıştır? Güvenlik açının sorumluları kimlerdir Sayın Bakan? Beş, kişisel veriler korun, korunması kanunu yani K ve KK kapsamında getirilen yükümlülükleri nedeniyle koruma kuruma herhangi bir ceza kesilmiş midir? Kesildiyse ne kadar ceza kesilmiştir? KVKK'ya konu hakkında bildirim yapılmış mıdır? Sayın Bakan Altı, çalınan verilerin çeşitli çıkar gruplarına verildi. Bu ve bu grupların yazmış, yazdırmış oldukları yazılımla tüm mernis verileriyle ilişkilendirdiği, tüm mülkiyet ve adres ve nüfus bilgilere ulaşıldığı iddiaları vardır. Bu veriler ışığında 20 yıldır sahipsiz kalan taşınmazların mülkiyetlerinin sahte nüfus cüzdanı ve sahte vekaletlerle çıkar menfaatler gruplarına satıldığı iddia ediliyor. Sayın Bakan bu da doğru mudur? Yedi yaşanabilecek yaşanabilecek hukuka aykırı mülkiyet hakkı değişiklerine den kim ya da kimler sorumlu olacaktır Sayın Bakan. Sekiz bu verilerin çalınması çalınması ne zaman olmuştur Sayın Bakan. Dokuz yetiyor mu kaç madde var? Peki buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Dokuz, ülke genelinde kaç kişinin verisi bu şekilde usulsüz olarak çıkar ve ve mavafat gruplarına satılmıştır. Bu kişilerin kişisel verilerin satıldığından haberleri var mıdır Sayın Bakan? On, çarılan ve satılan tapu mülkiyetleri verileriyle ülke genelinde haksız yere el değiştiren kaç adet taşınmaz vardır Sayın Bakan? 11. mülkiyet bilgilerinin elde edilmesi nedeniyle tehdit, adam kaçırma vesaire şekillerde el değiştiren taşınmazlar var mıdır Sayın Bakan? 12. E, anılan konulara ilgili olarak kaç tane adli vaka gerçekleştirilmiştir Sayın Bakan? 13. verilerin güvenliği, sahte belgeler ve satışların önlenmesi amacıyla hangi tedbirler alınmıştır Sayın Bakan? 14. tapu verilerine takips ulaşıldığı gibi aynı şekilde memur verileri nasıl ulaşıldığı konusunda bir araştırma soruşturma yapılmış mıdır, Sayın Bakan? Bu durumda takvim ve veriniz verileri güvencede de ve midir? Aa, bravo tebrik ediyorum, tam yetiştirdiniz söz kamer.